Sizi yakından tanıtalım istiyoruz, Emine kimdir? Biraz kendinizden bize bahseder misiniz? Ee, Tülem, aslen e, İzmirliyim. E, bir e, bilim insanı anne ve babanın e, ilk kızlarıyım. Üç kız kardeşiz biz.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 Hem annemin hocası. Adını da ee, analım mı babanızın? Efendim, Ali Berken, Profesör Ali Berken, Nur İçinayas'ı 100 yaşına 4 ay kala vefat etti. Çok bilinçli, Atatürkçü, çağdaş bir e, Türk bilim insanıydı. E, aynı şekilde annem de biyokimyacı. Ben e, iki e, parlak e, anne ve babanın bilim insanından doğan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 ben sivil, e, sivil inisiyatiflerde çalışan bir kadındım. Kadın hareketinin içindeydim. 88'de uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Soruptimiz Kulüpleri Federasyonu vardır, iş ve meslek kadını. Onların Etiler Kulübü'nün kurucusuydum. Sonra Türkiye Başkanlığı'nı yaptım. 2000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 e, vizyonuyla e, kadın hareketinde yer aldım. Dolayısıyla e, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Kagider'le de e, yollarımız kesişti ve e, uzun süre bir hem e, network strateji grubu üyelerden sorumluydum. Sonra toplumsal etki strateji grubunun sorumlusu oldum. Geçen dönem başkan yardımcılığı yaptım ve 2019 2021'de de e, e, Kagider'in başkanı olduk. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına bir fiil çalışıyorum.